y eşittir 1 bölü x'in grafiğinin bir bölümünü görüyorsunuz. Merak ettiğim şey ise, bu fonksiyonun altında ve x ekseninin üzerinde kalan 1 ile sonsuz arasındaki alan. Evet, işte, bu taradığım alanı bulmak istiyorum. Güzel. Bunu 1'den sonsuza, yani 1 ile sonsuz arasında, 1 bölü x'in belirsiz integrali olarak yazabilirim. Da x'i unutmayalım. Bunun, Aynı rengi kullanayım. N sonsuza yaklaşırken, 1 bölü x'in ters türevinin limitine eşit olduğunu biliyoruz. 1 bölü x'in ters türevi nedir? X'in mutlak değerinin doğal logaritması. Tabii x'in pozitif değerlerini aldığımız için mutlak değerin aslında çok da önemi yok. Yani isterseniz sadece x de yazabilirsiniz ama ben, ama ben henüz mutlak değeri kaldırmayacağım. Bunun x eşittir 1 ve x eşittir n aralığında değerlendirilmesi gerekiyor. Devam ediyorum. n sonsuza yaklaşırken limit, bunu önce n'de değerlendireceğiz. n'nin mutlak değerinin doğal logaritması, aslında n sadece pozitif değerler alacağı için şimdi mutlak değeri kaldırabilirim. Eksi, birin mutlak değerinin doğal logaritması. Ya da n için yaptığımız gibi sadece birin doğal logaritması olarak yazabiliriz. Birin doğal logaritması sıfırdır. Neden mi? Çünkü e üzeri sıfır bir eder. O halde geriye n sonsuza giderken, n'nin doğal logaritmasının limiti kaldı. Doğal logaritma fonksiyonu giderek büyür, yani değeri artar. Böyle bir fonksiyondur. Artış hızı giderek azalsa da fonksiyonun değeri hep artar. Bu durumda n'nin doğal logaritmasının limiti, n sonsuza yaklaşırken, sonsuza yaklaşır. Kısacası buradaki alanın sonu belli değil. Sonsuz bir alandan bahsediyoruz. Sonsuz bir alan. Bu fonksiyon daha hızlı bir şekilde azalırken, yani 1 bölü x kare sonu olan sınırlı bir alan vardı. Ama şimdi alan sonsuz. İşte bu yüzden bu integral, has olmayan bu integral, ıraksaktır. Iraksak.